Bir gün, tabi o gün üç gelmeyebilir Senden benim için bir şey yapmanı istik Dostu düşmanı seçmek gerekti? Yanlış ettik, başından ezmek lazımdı Biz hep denettik. ettik, dedik döner yolundan Kola kola elimiz bağlı. herkes satıp gitti Geride sade kar kaldı, biz alıştık aslında. El sallayıp gitmelere, arkamızdan iş çevirip Suretimize gülmelere, her şeye tamamında Hayatı dram dolu bu adama sorunlarını anlatıp Bir de gülme demem arkamdan laf döndü Yüzüme gelmedi Sen elin uçgurunda Tuna sokaklarda terledi O izler adım Bosch Likos olur yerbesi Hayatım alacak karanlık Seninki kilo pembesi Seni bottan emme Bu yaptığım müzik değil Hayatın kendisi Cehennemin ertesi Azrail'in sedyesi Ben ayak bastığım andır Tüm adımların sendesi Seninle yıllardır tanışırız Ama sen ilk kez bana bir şey Danışmak ya da yardım istemek için Beni en son ne zaman Bir fincan saf içmek etmek için Evine çağırdığımı hatırlardır Önce Sen dostluğunu asla Ve bana Hoş geldikten Hayallerim somuttu hep da rap var Düştüğümde demeliydin hadi dene tekrar <gülüyor> hayat sesliyi sokakların hep dar Bakıyordu çekmiş gibi esrar yargımı temizledim insanları eşitledim Bakışları temiz olan insanları belirledim Kalbi temiz olsun yeter başka, başka bir şey istemedim yapmayayım. Bana yanlış yapmayan kimseyi de fişlemedim. Bu hayatı yaşamayı benle kimse istemezdi Çocukluğum büyüse de bugünleri göremezdi Karakterim bu dedim ve beni böyle istemedi Gitmeyi gözü alan daha geri dönemedi Umut dolu bakışlara çatarken sen kaşları Gitmek için marşlara çalışırdım yazları <Gülüyor> Sevinç dağıttı hayat başlayıp saklanmış Karlığa, koşmaya çalışırsın saplarım bak haklı Bir şey anlıyorum ben İşin iyiydi, iyi fark et anlıyorsam Polis seni koruyordu ve mahkemelerin vardı Benim gibi bir dostla ilk girişim Ama şimdi yanıma gelip bana koruyormaya adaleti çağla Ama bunun saygıyla yap Dostluğumun ermiyor Bana baba demek bile aklına gelmiyor Efendimler evrimine geliyorsa benden para karşılığı cinayet işlememi istiyor Demin bu kadar saygısızca davranman için sana ne yapmış olabilir? Eğer bana dostça gelseydin, o serseriler hemen acı çekmeye başlamış olurlardı. Eğer senin gibi dürüst bir adam tesadüfen düşman kazansa bile onlar da benim düşmanım olurdu.